yeni gizemli savaşçı e, Squeak şu an oyuna geldi. Tam bir dakika kalmıştı. Ben de göstereyim dedim. Şu şekilde oyuna geldi. Bakın savaş kutularından çıkabilir diyor. Bu fırsatı sizde kaçırmayın. İnşallah size de çıkar. E, bununla ilgili bir sürü video çekeceğiz arkadaşlar. Yine Brawl Stars videoları gelmeye devam edecek. E, hepinizi seviyorum. Bu bir tanıtım videosuydu ve bay bay.